Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Emmaus yolunda adlı bir semah paylaşmak istiyorum sizinle. Emmaus adlı bir köy vardı İsa Mesih'in zamanında. Ama bugün o köy nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani Küdüs'ten 10 kilometre uzaklıkta ama birkaç köy var zaten Emmaus adlı. E, çünkü Emmaus ee, İbranice'de hammah kelimesinden türemiş bir kelime. hammah ısıtılmış yer, sıcak su kaynağı, ılacağı, kaplıca, termal anlamında. Ee, Arapça'da ham kelimesi de var. yani hammah", hamem", Hamam kelimesi oradan geliyor zaten. Bizde çok köy var hamam adlı. Yani orada da emaus adlı birçok köy var. Hangisidir bilmiyoruz ama her neyse, İsa Ruhullah'ın iki talibi o yolda, yani Emmaus köyüne doğru gidiyorlar. Şimdi İsa Ruhullah'ın dara çekildiğini, çarmıha gerildiğini ve öldüğünü biliyorlar. E, ve üçüncü gün bir şeyin olduğunu biliyorlar. Çünkü talipler grubundan birkaç bacı İsa'nın mezarına gitmiş, bakmış, boş İki melek de zuhur ediyormuş, onlara İsa'nın dirildiğini anlatıyormuş. Tamam bundan haberdarlar ama ondan ötesini hiçbir şey bilmiyorlar. Yoldayken İsa ruhuyla kendisi onlar zuhur ediyor. Ama farkında değiller, anlamıyorlar. Yani hak onların iç gözlerini kapatıyor, çözemiyorlar kim olduğunu. Sanıyorlar ki sadece sıradan bir vatandaş. Hani e, eskiden bazı padişahlar tebdillik kıyafet giyip halkın arasına karışıyorlarmış ya, e, İsa buna benzeyen bir şey yapıyor, e, farkında değiller ve e, her şeyi anlatmayacağım zaten çünkü semah uzun, Şimdi biliyorsunuz semahların e, bir ağırlama bölümü var, sonra bir yürütme bölümü var, biraz daha hızlı. Sonra bir geldirme bölümü var çok hızlı. Sonra bir ağırlama daha. Semahçılar dönerken böyle bir bölümleri var. E, bunda da var. Onun için uzun fazla anlatmayacağım. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız İncil-i Şerif'in Luka Suresi'nin 24. bölümüne bakabilirsiniz. Evet paylaşıyorum. Tartışırlarken Yanlarına Geldi İsa kendisi Emaus Yolunda Beklenmedik An Şah Onlarla Yürümeye Başladı Ho! Onu gördüler ama tanımadım Sordu ne tartıştığınız yola? Adamlar durdu ve çok üzgün oldu. Kudüs'te bunu bilmeyen mi kaldı? Emmaus. Sıralı İsaşa Peygamberdi, imamlar onu çarmıha gerdirdi. Oysa sandık ki o kurtarıcıydı. Hem Bazı bacılar Gelip bizi şaşkına çevirdiler Mezarı boşmuş melekler gördüler Hemavus yolunda bekler Der, İsa yaşıyor demişler Bazılarımız mezara gitmişler Mezar boşmuş İsa'yı görmemişler Hemavus yolunda beklenmedik dedi Peygamberler çok önceden bildirdi Neden inanmadınız diye soldu E mas yolunda beklenmedi ka çek Sonra yüceliğine kavuşması Dirilmesi izete erişmesi Peygamberlerle devam etti Hakındaki ayetleri anlattı Emaus yolunda beklenmedi kan. Gidecekleri köye yaklaşınca Şah devam edecek gibi davrandı Ayrılırcasına gitti oradan da Oldu dediler. Gün batıyor diye ısrar ettiler. Emaus yolda beklemedik kan Onlarla birlikte içeri girdi. Sofradayken ekmeği dualadı. Onu bölüp onlara lokma verdi. Emaus yolu. Ali pek kan döndü. 11 hal toplanmış buldu Anlattılar inanmazsın görürsün ahım taribi olursan sana da kelamı anlatır her gün hal dincoşup duru onu dinlerken hem sonunda beklemediğin dost Evet ve siz de İsa Ruhullah'ın talebi olursanız her gün her gün kelamı okurken hiç gözünüzü gönlünüzün gözünü kalbinizin gözünü açacak çok güzel şeyler göreceksiniz, anlayacaksınız. Her şeyi anlayacak mıyız? Hayır. Ama bazı manevi, ruhani, ilahi, semavi gerçekleri bize açıklayacak. Sessizeceğiz, kavrayacağız kalbimizde. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın. Hoşça kalın.